Merhaba güzel dostlarım, tüm korkuların ana sebebi ölüm korkusudur. Yalnız şimdi sana korkulardan bahsetmeyeceğim, zevklerden bahsedeceğim. Dünyanın en büyük zevkinden bahsedeceğim. Ve hiç böyle düşünmemiştim diyeceksin, diğer videolarda dediğin gibi. Güzel dostlarım, her şey biliyorsun ki aslında döner. Her şey aslında döner. Yani yerin bir taş alırsın, havaya atarsın geri yere düşer veya bir koşu yarışı vardır. Başlangıç çizgisi ile bitiş çizgisi aynı yerdir. Her şey aslında nedir? Duymuşsunuzdur, çok defa duymuşuzdur. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her şey aslında nedir? İnsanlar bazen bana Allah'a ulaşmak istediklerini söylüyor. Ben de diyorum ki o zaman köklerine bak. Çünkü oradan geliyorsun. Geldiğin yere baktığın zaman, geldiğimiz yeri fark ettiğiniz zaman güzel dostlarım, işte o zaman Allah'a ulaşmış oluyoruz. Bir koşu yarışındaki gibi Başlangıç çizgisi, bitiş çizgisi aynı yerdir. Şimdi... Genelde ölüm, ölümümüzün korkudur değil mi? Öyle... Ne, korkmamızın en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü bilmiyoruz. İnsan bilmediğinden korkar. Hani karanlıkta korkuyoruz ya, niye korkuyoruz? Çünkü arkasında ne var bilmiyoruz. ya bazen denize gidersin, ayağın yere değmez, o sırada bir ürperti gelir. Bilmiyorum, bende geliyor, sizde geliyor mu? Bir ürperti gelir. Çünkü bir boşluktasın. Bilmiyorsun, yani... Bilmediğimiz şeylerin korkuyoruz. Şimdi yalnız ben ölümü şöyle tanımlıyorum arkadaşlar. Tohumun meyveye dönüşmesini biz ölüm diyoruz. Bir tohumu atarsın toprağa. Tohum fidan olur. Fidan ağaç olur. Ağaç çiçeğe dönüşür. Sonra o meyve verir. Biz ona ölüm diyoruz. Asıl ana amaçtır zaten o. Biz doğduğumuz anda zaten ölmeye başlıyoruz. Yani insan bir anda ölmez. Doğduğumuz anda ölmeye başlıyoruz. Tabii burada arkadaşlar Bizim ölüm dediğimiz şey, bilim adamlarına göre hiçbir enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. Sadece form değiştirir. Biz öldük deriz, bizim öldük dediğimiz şey, öldük deriz ama enerjinin yok olmaz, o form değiştirir. Bir evreden başka bir evre, bir odadan başka bir odaya geçeriz sadece. Ve bir odadan başka bir odaya geçiyorsun, o da ne var bilmiyoruz ya, bizi korkutan şey o. Ama bunun gibi birkaç taba gidip gelmesek, gidip gelmesek o odada ne olduğunu biliyorsak bu defa korkmaz zorlamaya başlıyoruz. Mesela şöyle bir bebek çok uyur. Bebek neden çok uyur? Çünkü yani bebeğin çok enerji ihtiyacı var. Neden çok uyuyor? Çünkü bebek ruhsaldır ve ruhsal olduğunu farkı daha bedenselleşmemiştir tam. Bedenini tanımıyordur tam, bedenini tanımadığı için de o hep ruhsal boyutta gider ve uyuduğu zaman da ruhuyla beraber ya yani onun için mümkün olduğu kadar çok uyur. 16-18 saat, 18 saat uyur, yaşlılar az uyur. Neden? Çünkü ruhu arka tarafa atıp daha çok bedenselleşmiştir, bedensel zevklerin peşindedir onun için uyumayı bazıları gereksiz gibi zanneder. Sen durdukça hayatı yaşıyor zanneder. Halbuki uyuduğumuz biz ruhumuzla beraberiz, asıl kendimizle beraberiz. Şimdi Dolayısıyla ne yapıyor insan? Bedenselleştiği için ölmek istemiyor. Çünkü öldüğü zaman, beden geride kalacak, ruh devam edecek. Bebekler çok uyuyor, niye ruhla beraber? Yaşlar az yiyor, neden? Çünkü bedeniyle beraber olmak istiyor. Ölmeden önce acı çekiyor hissinin sebebi o bedenden ayrılmak istememek. Yani ya o, o an o kadar güzel bir an ki, ya düşünsene tüm hayatın, tüm hayatın 3-5 saniye tüm gözünün önünden giriyor mu? O 3-5 saniye yıllarca gibi. Bir defa ben şöyle bir şey yaşamıştım, hani böyle öldüm bilmek istemiyorum da. İşte böyle e, yani memlekette izindeyken falan bu e, bizim oraya Adana'daydık, şey ya sıcak yer ya böyle e, yiğenlerimi oynatırken masanın üstüne çıktım. Tabii tavanında da vantilatör dönüyor. Tavanında vantilatör dönüyor. Tabii Türklerle oynatırken yiğenlerimi oynatırken ayağımı çekiyorum falan. Onlar yakalamaya çalışıyor, beni çalışıyorum falan. Ben onlar oynatırken o yukarıda vantilatör var ya. Var işte. Yani sonra o vantilatör bana çarpmış arkadaşlar. Kafama haberim yok. Bir kendimi geldim, kendimi geldiğim sırada yerdeyim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece tüm hayatım böyle kamera, bir film gibi geçiyor gözümünün tüm hayatım. Ve ben o sırada hani tüm hayatım izlediğimi görüyor ve o kadar enteresan bir şey ki birkaç saniyede tüm hayatı o birkaç saniye iyi oldu sonra fark ediyorsunuz Yalnız. Sanki yılları yaşıyorsun yeniden. Bir yerde böyle film oynatıyor gibi kareler gidiyor ya bir yerde durdu dondu sonra böyle kare açıldı. Arkasından yeğenlerimi görüyorum, ablam bağırıyor, atam korkma bir şey yok atam diye, işte yeğenlerim böyle garip garip bana bakıyorlar. Eli, elimi gördüm, kıpkırmızı kan. Ama ben Bantürt'ün çarptığını da hatırlamıyorum, şey, herhangi bir acı da duymuyorum. Sadece bir sağda solda bağıranlar olunca, ne oluyor lan mı koptu acaba, kendi kendime korkuyorum. Yani Bizim bilmediğimiz bir hal arkadaşlar, bilmediğimiz ve çok sevgili bir hal. Me Meyveye dönüşmeden korkar mı tohum? Çünkü ana maç olur zaten. Biz doğduğumuz anda farkında değiliz, ana amaç o meyveye doğru gitmektir. O, o bizim zirve noktamız, o bizim ustalık noktamız, yani meyve olduğumuz hal. Ve biz onu bilmediğimiz için bir korkuya sahibiz. Halbuki arkadaşlar, aslında biz biliyorsunuz ki milyonlarca yıldır vardık. Milyonlarca yıldır yılda yine var olacağız. Sadece bir uyuduk, uyuduğumuz zaman ne oluyor? Uyuduğumuz zaman güzel dostlarım, normal hayatta yaşadıklarımızı unutmuyor muyuz? uyuduğumuz zaman o rüyadayken o ruh kendi, kendi kafasına göre takılıyor ve ondan önce ne olduğumuzu, nerede olduğumuzu unutuyoruz. Ve bu dünyaya geldiğimiz geldik ve bundan önceki milyonlarca yılda neredeydik unuttuk ama vardık. Ve bundan sonra milyonlarca yılda var olacağız. Ve aynı hayat devam ediyor olacak arkadaşlar. Tohumsun ve öbür tarafta öldükten sonra bu defa tohum ağaca dönüşmüş olacak. Fidan Fidana, fidandan ağaca dönüş olacak, ağaçta meyidiyat, tohum binlerce milyonlarca tohum çok daha büyük bir sen olacaksın. Burada her şeyin ufacık ufacık tohumları var, sonra kapının arka tarafında çok daha büyük bir hal. Tabii benim anlatmaya çalıştığım şey bu değil, arkadaşlar. benim anlatmaya çalıştığım şey şu, aynı hayatımız devam ediyor. Yani mutluysak mutlu olarak hayat devam edecek, negatifsen negatif olarak devam edecek, sıkıntılıysan sıkıntılı olarak devam edecek, çünkü burası bir tohum olduğu için, Aynı hayat devam ediyor olacak. Bize gerekli olan şey değil, kaliteli tohum ol o zaman. Yani bu hani dini taraflarına işin girmek istemiyorum. O tarafı işin istatları çok güzel anlatıyorlar zaten. Şimdi güzel dostlarım, bir insan nasıl zevk alır hayattan biliyor musunuz? Bizler enerji atarız ve zevk alırız. Bizim işimiz bu. Enerji atarız ve zevk alırız. Yani mesela şu an desem ki, hareketsiz dur desem, hayat çok sıkıcı olmaz mı? Hareketsiz duruyorsun, çok sıkıcı. Hareket ederiz, hareket etmek zor. hiçbir şey yapmadığım gözünü oynatırsın. Hiç şey yapmadım böyle ne bileyim bacağını sallarsın. Bu i̇şte, devam bir hareket halindeyizdir. Hareket etmediğimiz an çok canımız sıkılır ve hareket etmek bize zevk verir. Enerji atmaktır ya. Asıl ana amacımız enerji atmak. Hani diğer yahip biraz savaşma seviş. Savaşırsan enerji atıyorsun, sevişirsin de enerji atıyorsun. Ana amaç enerji atmaktır. için bir düğündesindir, Allah halay çekersin, mutlu olursun. Neden biliyor musun? Enerji attın çünkü. Bir cinsellik yaşarsın, mutlu olursun. Neden? Çünkü enerji attın. Ne kadar yüksek enerji atarsak o kadar çok mutlu oluyoruz. Ve düşünün, bir insandaki enerjinin, bu çok yerde duymuşsunuzdur. Bir insandaki enerji, ortalama bir kente, bir hafta yetecek kadar çoktur. Bir insandaki enerjiyi düşünün. Atom bombasındaki enerjiyi düşünün. Atom bulmasındaki enerji bir yıl yer, yerle bir ediyor. Ve yüz yıl ot bitmiyor, değil mi orada? İnsandaki enerji kaç? Kat daha fazladır o atom bulmasındaki enerjiden. Ve düşünün arkadaşlar, bünyemizde nasıl büyük bir enerji var. Ve biz de enerji attıkça mutlu oluyoruz, enerji attıkça mutlu oluyoruz. Bir daha söyleyeyim, az enerji attınca az mutlu oluyoruz, çok enerji attınca çok mutlu oluyoruz. Peki, hani biz halay çektiğimizde mutlu oluyoruz, cinsel işinde mutlu oluyorsun. Ne ile Ne kadar enerji attığımızla doğrulantılı? Hayattan aldığımız zevk, attığımız enerjiyle doğrultularım. Bizler öldüğümüzde, güzel dostlarım, tüm enerji atıyoruz. Düşün ki ne kadar zevklidir. Tüm enerji atıyoruz. Çok da ayrıntılarına girmek istemiyorum. O, o Ölüm sırasında enerji atılırken bir insanın neler yaşında çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Sadece anlatmaya çalıştığım şey ne kadar güzel oldu. Ama bunu hiç bilmiyoruz, hiç yaşamadık. Yaşamadığımız için, bilmediğimiz için bir korkuya sahibiz. Halbuki aynı hayat devam ediyor. Ve ister inanın ister inanmayın güzel dostlarım, hepimiz bir gün öleceğiz ve solucanlara yem olacağız. Hani bir filmde diyordun değil mi? Vakit varken çiçekleri topla. Şu an vaktimiz var, vakit varken iyilik yap. Çünkü bir gün iyilik yapma fırsatın hiç olmayabilir. İlmiyle olan güzel dostlarım herkes iyilik yapar. Herkes iyilik yapar ve herkes iyilik yapmayı sever. Bize gerekli olan şey iyilik yapma fırsatını bulmak. İyilik yapma fırsatını bulduktan sonra herkes iyilik yapar. Sen kırmızı ışıktaysan orada bir kör varsa onu herkes karşıdan karşıya geçirir. Önemli olan o kör kırmızı ışıkta karşına çıkacak o fırsatı bulabilmek. Bir gün nasıl olsa hepimiz öleceğiz ve başka bir tarafa doğru geçmiş olacağız. Başka bir tarafa geçtiğimizde orada bize diyecekler ki buradaki tohum ne kadar kaliteliydi. Tohum ne kadar kaliteliyse orada da o kadar kaliteli bir hayatımız olacak. Bizler şu anda biliyorsunuz ki bir düşteyiz. Rüyadayız ve uyuyoruz. Bunu herkes söylüyor, değil mi? Hatta biz ne diyor? Düşünce, düşünce, aklıma bir şey düştü. Biz bir düşteyiz ve bir hayal aleminde yaşıyoruz ve hayat bir düştü niye? Biz biz de bir rüyadayız. Bir gün uyanacağız, değil mi? Hani anlatırlar, kutsal kitaplarda yazar. Öldüğümüzde diyeceğiz ki, aa rüyaymış. Evet bir rüyadayız. Peki ya dostum rüyada iken. Rüyada olduğunu farkında mıyız? Rüyadayken, rüyada iken rüyada olduğunu farkında olduğun zaman rüyada kalabiliyor musun? Rüyadayken, rüyada iken rüyada olduğunu farkına vardığın zaman rüyadan uyanmak zorunda kalıyorsun. Uyanmayayım diye zorluyorsun, zorluyorsun ama uyanmak zorunda kalıyorsun. Çok güzel bir rüya görüyorsan, fark etmişsin rüyada olduğunu, ah ya bu rüya olmasa falan diyorsun ama uyanmak. Rüyadayken, rüyada iken rüyada olduğunu farkında olduğun zaman uyanmak zorunda kalıyorsun. Onun için arkadaşlar, uyanık insandan korkma, uyuyanından kork. Mevlana uyanıktı, Yunus Emre uyanıktı, onlardan korkma, uyuyanından kork. bu dünyayı gerçek hayat zannedenden kork. Bu hayat, bir rüya ve bu dünyayı, bu hayatı rüya gibi yaşayanlar değiştirebilir sadece. Ve sen rüyadasın ve rüyandayken diyelim ki Mars'tasın. O sırada bizi şey seni kalk dedi, kaldırdığı zaman sen Mars'tan mı geliyorsun? Hayır, zaten yatağındasın, uyanıyorsun, bir yolculuk yok yani. Bir yolculuk yapmıyorsun, zaten yatağındasın, sadece uyanıyorsun. Bizler güzel dostlarım, zaten şu anda ana vatanımızda, yatağımızda uyuyoruz ve dünya bir düş, bir rüya, bir gün birisi kalk diyecek, uyandıracak. Biz diyeceğiz ki öldük, halbuki zaten oradayız. Ve uyanacağız, Ah, rüyaymış diyeceğiz. Düşünsene güzel dostum. 8 saat uyuduğumuzda 8-10 saniye rüya görüyoruz değil mi, bize saatlerce geliyor bazen. Milyonlarca yıl içerisinde, 70-60 yıl, 60 yıl bir rüya gibi kısa değil, rüyadayız. Rüyada olduğumuzu fark ettiğimiz zaman anlarız ki, korkacak hiçbir şey yok. Ve biz rüya başladığı anda, bebekken başladığında ana amaç meyveye dönüşmektir. Meyveye dönüşmüş hale, biz ölüm diyoruz, aslında ölüm değil o ödüldür bize. Biz o sırada, o sırada güzel dostlarım, öldüğümüz sırada neyi kazanıyoruz? Ölümsüzlüğü kazanıyoruz. Doğan bir insan ölümü hak eder. Ölen bir insan ölümsüzlüğü kazanır. Ölümsüz olmak ister misin? Filmlerde falan ne var ya, ölümsüz. Ölümsüz olmak istiyorsak, ölmemiz lazım. Sevgiyle kalın güzel dostlarım, hatta aşk gibi, hatta tutkuyla. Videomuzu beğenip